You're now listening to Catalo B. Kim vardı? Yarım vardı. Derinlerini tamamladım bu akde. Bir bütün güzelliği bana çok uzak artık Ne vardı bir gece daha sunsaydı Güzelliklerini tanrı O zaman yerine gelecekti Sanki şansım aktı Vana gözlerinde sattı Nasıl baktılar canı yakmış olabilir Ölene de tekrar seni Savaşarak kazanmam gerekirse eminim Bütün sevkim bile buna razı O bir şarkı, o bir şarkı Bütün gün dilime dolandı Anla artık yapamazdım Bunları sana hiç anlatmasaydım Nasıl bir şey Sıvışa <gülüyor> Dün gibi Geçecek dün gibi Gün gibi gün gibi Gelecek yeni bir gün gibi Özde söyle gerçek mi? Özel olan tek şeysi Tüm gözler görmez mi? Sadece ben sabretti debeyi bile bırakmadım Yanıma kalsın tek arsım olabilir? Tek aşkım diyebilir bana çok saçmasın Kalıplara hiç takılmadım Nefes ziyerlerimi kopartır Yanında çok zor nefes aldım Karma yardım meçek ama kalsın Nasıl bir şey nasıl bir şey